Hadi git bak bakalım yastığın altına. <gülüyor> aç. Işığı aç. Işığı aç. Bir göster dişini. Gel. Gel bir dişini. Gel gel. Yakına gel biraz. <gülüyor> Tuna hanım dişi çıktı. Tuna hanım yeni dişi çıktı. Dur. <gülüyor> aç, aç ağzını. <gülüyor> Netlemiyordur. <gülüyor> Yatağın altına dişini koydu. Şimdi bakalım bakalım diş perisini hmm. getirmiş. Hmm. Koş bakalım yatağına. <gülüyor> Aa, kaç lira? <gülüyor> Babana göster. <gülüyor> O ne? Adam. Anam nereden geldi ne onlar? Diş perisi verdi. Diş perisi mi koymuş? He. Allah Allah. Çok büyük, dört, dört, çok büyük bir proje yapmış. Çok büyük bir proje. Beş lira. <gülüyor> evet, ama beş lira değil o. İsimleri. Oh, para değiştir lira Sadece görebilmek için yanlışları şekilde Beş tane para, ama kaç lira? Yani zaten. <gülüyor> beş. Hı, pek. Kumbara atalım mı? At hadi. Bir. Değil. Ay Elimde bir kan var. Anneciğim temizleriz onu demek ki eline değmiş. Yıkarsın. 3 4 5 Baz düşmesin. 6 Güzel oldu mu? Yani. Şimdi bir daha fırçala dişini. <gülüyor> Tuna'nın bir şey sormak istiyorum Acıdı mı? Acımadı Acımadı mı? Acımadı Oley. O zaman öbürü iyice sallandığında onu da yaparız tamam mı? Sallanmadı canım Ama sallanırsa Yapar mıyız? Tuna'nın Bana bak Yapar mıyız? Ee, o zaman yine yastığın altına koyarsın. Yine diş perisi sana para getirir. Ne dersin? Sence güzel mi? Ama bir tane yeter ya. Ama öbürü de sallanıyor. Göster. Evet bak sallanıyor. Tamam bugünlük bu kadar değil mi? He ee, he. Elsa'la. Amrazular 2 Şimdi Tuna. E, lavaboya geldi. Tuna'nın dişi artık çıkıyormuş. ikinci dişi de. Şimdi bayağı çıkmış. Aç bakayım. Bayağı sallanıyor. Değil mi? He? Evet. Evet. Udurup denesini al. Hmm, tamam dur. Aç ağzını kocaman. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim nasıl alacağım? <gülüyor> <gülüyor> Göster bakayım. <gülüyor> Tunağın kendisi aldı. Bakayım. oynamış yerinde. Ve çıkmış. Ve çıkmış. Evet. Yeni <gülüyor> <A -a. gülüyor> süt dişleri çıktı. Evet. <gülüyor> dişleri çıktı. Şimdi onu ne yapacaksın? Aslığımı koyacağım. Şöyle yap bakayım elini. Ha, koy bakayım. Puk. Evet. Tulağımın süt dişi. Evet. Tuna'nın şu dişi. Bunu şimdi Tuna kendisi çekti, değil mi? Tuna. Değil mi Tuna? Evet. Dur. Bir de ben Ogan bakıyorum. Mı? Evet. Heh, Tuna'nın süt dişi. Şöyle yapalım. Şimdi de benim elimde. Evet. Hı hı. <gülüyor> Dedim onun yatağını. Koyayım mı? Koy. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi bekleyelim bakalım. Tamam mı? Ne zaman koyacak diş parisi? Tamam mı? Hadi bakalım. Bir daha göster. Bir bakayım mı? Bak. A, çık işi